Değerli izleyenler, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü konumuz yıldırımdan korunmada metot ve uygulamalar başlı. Yıldırımdan korunma sistemi ile ilgili bir tasarım yapacağımız zaman takip edeceğimiz beş adım vardır. Bu beş adımı şöyle tanımlarız. Bir, yıldırımdan korunma sistemi genel prensipleri göz önünde bulundurur iyi bilinmelidir. Ve buna paralel olarak da korunacak binanın, tesisin, karakteristiklerini çok iyi bilmek gerekir. Özellikleri mesela binanın doluluğu, yanıcı madde bulundurması, insan yoğunluğu, böyle de değişik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bunlar bilindikten sonra ikinci adımda yıldırımdan korunmada TS-62305-2'de verilen risk yönetimini uygulamak gerekir. Bu risk yönetimine göre yaptığımız hesaplar sonucunda yapının yıldırımdan korunmasının gerekli olup olmadığı sorusunun cevabı bulunur. Yıldırımdan korunma gerekli çıktıysa üçüncü adıma devam edilir. Üçüncü adım, binayı korumak için, yapıyı korumak için seçilecek, dış yıldırımdan korunmayı sağlayacak sistemin belirlenmesidir. Yapıyı dış yıldırımdan korunma sistemiyle korurken dikkat edilecek iki başlık vardır. Bu adımda, üçüncü adımda, onu vurguluyorum. Özellikle yapıdan ayrılmamış dış yıldırımlık sistemi veya yapıdan ayrı dış yıldırımlık sistemi. Bu ikisinden birine karar vermek en başta gerekecektir. Bundan sonra yıldırımdan korunma için yakalama ucu sistemi tespiti yapılır. Sonra iniş iletkenleri, sonra da toprak sonlandırma sistemi belirlenerek dış yıldırımdan korunma sistemi tasarlanmış olur. Dördüncü adımda yapı için iç yıldırımlık sistemi tasarlanmalı. Bu yapının içinde eş potansiyelleme veya darbe koruyucu dediğimiz standartlarda geçen SPD harfleriyle anlatılan ürünlerle yapılır. SPD harfleri bildiğiniz gibi Search Protection Device İngilizce kelimelerinden oluşmuş bir tanımın kısaltılmışıdır. Bu da bitirildikten sonra yani iç yıldırımdan korunma sistemi de, tasarlandıktan sonra veya nasıl tasarlanacağı kararlaştırıldıktan sonra projelendirme ve teknik şartname hazırlanmasıyla bir tasarım tamamlanmış olur. Şimdi buraya kadar güzel tasarım yaptık. Fakat burada dış yıldırımlık sistemi tabii ki çok önemlidir. Ve biz bunlara Dış yıldırımdan korunma tesisatı uygulaması veya sistemi diyeceğiz. Bunun seç Bu uygulamalar yıldırım yakalama sistemlerinin yani uygulanacak yıldırım yakalama sistemlerinin sahip olduğu yakalama, yıldırımı yakalayan ucun özelliklerine göre adlandırılır. Bunlara standart hava sonlandırma sistemi adını da vermektedir. Bu dış yıldırımdan korunma sistemlerine Bakarsak bir numarada yakalama çubukları sistemi var. Bunlar düşey çubuklardır, düşey olarak yapıya monte edilmiş veya işte uygun yerlere monte edilmiş çubukların oluşturduğu koruma hacimleriyle yıldırıma karşı koruma sağlarlar. İkinci numarada iletken kafes uygulaması veya sistemi standart sistemi kelimesini kullanır. Ben daha da farklı olsun diye uygulama dedim ama iletken kafes sistemidir. iki numarada. Bu bir yapının kafes şeklinde döşenmiş iletkenlerle kaplanmış halidir. Toprak potansiyeliyle yani topraklanmış bu iletkenlerle toprak potansiyeline sahip bir ağ yapının üzerini tamamen kapatır. Üçüncüsü gerili hat uygulamasıdır. Gerili hat uygulaması da Yine düşey dikilmiş çubukların arasına gerilmiş iletken tellerle oluşturulur. Gerilmiş tellerle oluşturulur. Gerili hat uygulaması denir. Bu da e, özellikle izole yıldırımlık sistemlerinde cephanelik gibi özel yerlerin korunmasında çok yaygın olarak başvurulan bir dış yıldırımlık sistemidir. Dördüncü Dış sistemimiz aktif yakalama ucu olarak adlandırdığımız sistemdir. Bu sistemler tek noktadan çok geniş alanları koruyan açık alanların korunmasında çok etkili olan yakalama ucu sistemleridir. Dış sistemidir. Şimdi bu dört uygulamayı gördük. Bundan sonraki adım TSN 6205-3 tanımlanan metotlarla korumanın sağlanmasıdır. Burada uygulanan dış yıldırımdan korunma sistemi için tanımlanmış metotla bu standartta açı metodu, kafes metodu, yuvarlanan küre metodudur. Dikkat! Uygulama ve metot kelimelerini iyi ayırmamız gerekir. Uygulama veya sistem kelimelerini kullandım ve metot kelimesini iyi ayırmamız gerekir. Çok yapılan bir hata metot ile uygulamanın karıştırılmasıdır. Mesela şartnamelerde veya projelerde sıkça yuvarlanan küre metodu ile korunacaktır veya korunmuştur ibareleriyle karşılaşıyoruz. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Yuvarlanan küre korumaz. Uygulamanın koruduğunu Doğrular, yakalama çubukları, kafes iletken uygulaması, gerili hat ve aktif yakalama ucu uygulamalarının hepsine koruma hacmi, tanımı ve doğrulanması için yuvarlanan küre metodu uygulanabilir. Şimdi yıldırımdan korunma sistemleri için standartta tanımlanmış metotların kriterlerine bir bakın. Şimdi yuvarlanan küre metodu, yarı çapı, koruma seviyelerine göre değişkenlik gösterir. Koruma açısı metodunda ise genellikle düşey monte edilmiş çubukların yüksekliğine ve koruma seviyesine bağlı değişik koruma açıları tanımlanmıştır. Üçüncü metot kafes metodudur. Kafes metodunda da uygulanan kafes uygulamasının, bakın bu çok önemli, kafes uygulamasının göz boyutları ve iniş iletken aralığı da yıldırımdan korunma sınıfına göre değişkenlik gösterir. İşte bu kriterlere göre uygulanmış bir dış yıldırımdan korunma sisteminin ne kadar koruduğunu koruyup korumadığının doğrulanması yapılır. Şimdi örnek olarak çubuklar arası gerili hat ile korunmuş bir küçük yapının koruma açı metodu ile doğrulanmasını görelim. Gördüğümüz gibi şekilde küçük bir kulübe bu bir cephanelik olabilir. İki ucunda dikilmiş direğin arasına gerilmiş bir gerili hat görüyoruz. Bu gerili hatın ve çubukların oluşturduğu koruma hacminin sınırı tepeden görünüşte kesik çizgilerle toprak seviyesinde belirlenmiştir. Bu koruma hacminin düşey kesitteki şekli de verilen açı metoduna göre olması gereken açıların uygulanmasıyla tanımlanır. Yani bu iki şekil üstten görünüş ve kesit şekil koruma açısı metodunun nasıl uygulandığını ve hangi koruma sınırını toprak seviyesinde oluşturduğunu bize anlatmaktadır ve bu yapı korunmaktadır. Aynı şekilde bu koruma açısı metodunda 20 metreden küçük, o demin gösterdiğimiz tabloda 20 metreden küçük yüksekliklere sahip çubuklar için koruma açısının nasıl uygulanacağını gösteren ve koruma açısının alacağı değerlerin seviyelere göre ne olacağını gösteren bir grafikte bahsettiğimiz standartta verilmiştir. Yine çubuk ve gerili hat ile korunan bir alanın yuvarlanan küre metodu ile belirlenmesini görüyoruz burada. Bakın burada bir çubuk etrafında düz bir çizgi olsaydı açılı bir çizgi, açı metodu uygulanmış olacaktı ve bir açı tanımlanacaktı. Ama burada çubuğun etrafında dolanan bir kürenin r yarıçaplı bir kürenin koruma seviyesine göre belirleniyor r yarıçapı da dolaşan bir kürenin oluşturduğu koruma hacminin sınırları gösteriliyor. Aynı şekilde gerili hatlar uygulanmış bir alanda da yine yuvarlanan küreyle belirlenen koruma hacmini gösteriyoruz bu şekilde de. Yuvarlanan küre nedir? Bu çok sorulan bir sorudur. Yuvarlanan küre yıldırımın toprak potansiyeliyle temas kurmadan önce geldiği son noktayı merkez kabul eder ve yıldırım akımına bağlı olarak sahip olduğu ilerleme mesafesince yıldırımın bu merkez noktadan sonra tekrar ulaşabileceği noktaların yerini gösteren bir geometrik yerdir ve küredir. Kürenin soğ vurma noktasında yüzeyinde bir noktanın mutlaka toprakla teması sağlanmalıdır. Kürenin yüzeyi farklı iki topraklanmış yüzeye temas ediyorsa altında kalan acım korunmuştur. Soldaki resme bakarsak Çubuk aş yüksekliğinde bir çubuğa değmiş bir yuvarlanan küre yani bir küre ki yıldırım ile gösterilen son noktaya gelmiştir. Buradan kırmızıyla gösterilen atlama mesafesi kadar atlayıp ya toprağa ya aş mesafesindeki yüksekliğindeki çubuğa vuracaktır. İşte bu aş yüksekliğindeki çubuğun ve toprağa değdiği noktanın altında kalan hacim bu çubuğun koruduğu hacmi göstermesidir yuvarlanan küre sayesinde. Yuvarlanan küreyi de böyle tarif ettikten sonra yine bir çubuğa uygulanan açım metodu ve yuvarlanan küre uygulamasını görüyoruz. Çizimini görüyoruz. Burada da 15 metre yüksekliğinde yıldırımdan korunması seviyesi 1 olan bir yakalama çubuğunun açım metoduyla 34 derecelik bir açıyla çevresini bir koni hacmi olarak koruduğunu görüyoruz. Ama yuvarlanan küreyle de yarıçapı 20 metre olan bir kürenin bu çubuğa ve toprak noktasına değdiği yerin altında kalan alanı koruma hacmi olarak görüyoruz. Burada her ikisinin de altında ayrı çizimleri var. Ee, yuvarlanan küre ve açı metoduna göre hacimlerde bir farklılık ol oluşur ama e, bu dikkate alınmaz. Yuvarlanan küre metodu gerçekten en komplex yapılara bile uygulanabilir, bilen ve e, koruma hacmini çok iyi doğrulayan bir metottur. İlk gösterdiğim tabloda ona dönersek bazı noktalarda koruma açısı X harfleriyle uygulanamazı anlatır. Ama bunu böyle bir özellikteki yerde yuvarlanan küre metodu çok rahatlıkla uygulanıp bir fikir verir. Ee, şu şekilde alttaki, soldaki şekilde gördüğümüzde yuvarlanan bir kürenin yapı etrafında dolandırılıp hangi noktalarının korunmaya ihtiyaç olduğunun belirlenmesini gösterir. Eee Kafes metodu ise kafes iletkenleri ile yapılan bir dış yıldırımdan koruma uygulamasında yine seviyeye bağlı olarak kafeslerin göz boyutları ve iniş iletken aralıklarını bize kriter olarak veren metottur. Uygulandığı yerde bu kriterlere kafes uygulamamızın uygun olması gerekmektedir. Sonuç. Dersek metot ve dış yıldırımlı koruma uygulaması farklı anlamlıdır arkadaşlar. Kafes metodu ve kafes şeklinde uygulama özellikle benzer kelimelerden oluştuğu için kargaşaya sebep olup hatalı söylemlere sebep olmaktadır. Lütfen dikkat edelim. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler ediyorum. İyi günler.